Merhaba arkadaşlar ben Ali öğretmen kanalıma hoş geldiniz 9. sınıf kimya, ÖDSGM kazanım kavrama testlerinden ilkini çözüyoruz. Konu anlatımlı bir şekilde. Bu testimizde arkadaşlar kimya bilimi, simyadan kimyaya geçiş süreci, kimya disiplinleri, kimyacıların çalışma alanları ve hayatımızda kimya konularıyla iştigal olacağız. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için simya ile ilgili şöyle bir şey bilmemiz gerekiyor. Öncelikle simya neden bilim dalı sayılmıyor? 3 tane sebebi var. Deneme yanılma yoluyla madde hakkında bilgiler edilmeye çalışmıştır. Sistematik bir bilgi birikimi yoktur. Teorik temellere dayanmıyor. Yani deneysel sonuçların test edilememesi, simyanın bilim dalı olmamasının ana nedenleridir arkadaşlar. Peki simyanın amacı neydi? Değersiz metalleri altına çevirip zengin olma hayali, ölümsüzlük iksiri, yani a bu hayat iksirini bulup sonsuza kadar yaşama arzusu simyacıların Mutlak zenginlik ve ölümsüzlüğü sağlayabileceğine inandıkları felsefe veya filozof taşını arayışıdır arkadaşlar. Şimdi buna göre sorumuzu çözelim. Simya bir bilim dalı değildir diyor. Doğru çalışmaları teorik temellere dayanır diyor arkadaşlar. İşte yanlış cevabımız B şıkkı dayanmaz olacaktır. Sistematik bilgi birikimi içermez. Deneme yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. Doğru değersiz metallerin altına dönüştürülebileceği düşünülmüştür. Bu da doğru arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevap B şıkkı oluyor. İkinci sorumuza geçtiğimizde verilenlerden hangileri simyacıların kullandığı laboratuvar tekniklerindendir diye bir soru var. Arkadaşlar simyacılar basit laboratuvar tekniklerini kullanmışlardır. Ve bu teknikler bugün hala kimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Damıtma, kristallendirme, süblimleşme, süzme, özütleme... Çözme, çöktürme, buharlaştırma, hal değiştirme gibi teknikleri kullanmışlardır arkadaşlar. Yani evinizde yapabileceğiniz teknikleri simyacılarda kullanmıştır. Ancak laboratuvar ortamında yapmanız gereken birçok tekniği kimyacılar keşfetmiştir. Bakalım özütleme evet basit bir teknik elektrolüs. Hayır arkadaşlar bu kimyacıların kullandığı bir teknik kristallendirme de Yine arkadaşlar basit bir tekniktir. O halde sadece 1 ve 3'ü simyacılar kullanmış olabilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde 3. soruda aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca verilmiştir diyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada e, simyacı ve kimyacılarla ilgili bilgiler verilmiş. Bu soruyu çözebilmek için Kısaca bir e, hatırlatma yapalım. Empedokles dört öğe yani madde e, dört ana elementten oluşmuştur diyen e, filozoftur arkadaşlar. Aristo bu dört element kuramına e, dört tane özellik yani sıcak, soğuk, kuru ve ıslak e, özelliklerini eklemiş olan felsefecidir. Demokritos. E, i̇lk atom kuramını ortaya atan daha doğrusu ilk atom kelimesini kullanan kişidir. Cabir Bin Hayyan deyince aklımıza 3 şey gelecek. İlk laboratuvar damıtma aleti imbik ve bu damıtma aletiyle damıtarak elde ettikleri hidroklorik asit yani tuz ruhu nitrik asit yani kezzap e, sülfürik asit yani e, zaç yağı e, bu 3 şey Cabir Bin Hayyan'ı ifade etmektedir. Ebu Bekir el-Razi. İlk kez çiçek ve kızamık hastalıklarının tedavisini sağlamış karıncalardan e, formik asidi sentez demiş yani formik asidi mucidir. E, Robert Boyle arkadaşlar kuşkucu kimyager kitabını yazarak simya çağını kapatıp kimya çağını açan e, bilim insanıdır ve basınç gazlardaki basınçla hacmin ters orantısı ters orantılı olduğunu ortaya koyan e, ilk kimyagerlerden biridir. Antoine Lavoisier. İlk kimya kanunu olan kütlenin korunumu kanunu bulmuş ve aynı zamanda Antoine Laurent La yanma tanımını doğru yaparak yani yanıcı maddenin oksijenli tepkimesi sonucunda yanma olayı olur diyen ilk kimyagerdir ve modern kimyanın babasıdır arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Cabir Bin Hayyan deyince 3 şey aklımızda gelecekti. İlk laboratuvar, ilk damıtma aleti ve... Asitler yani kral suyu dünyada ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Doğru. Antoine Daurozy'ye ilk kimya kanunu ve yanma tanımı gelecekti arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu ortaya koymuştur. Doğru. Robert Boyle deyince arkadaşlar simya çağını kapatıp kimya çağını açan element tanımını doğru şekilde yapan ilk kimyagerdir. İlk kimyagerlerden biridir. Ve bu. Gazlarda hacimle basınç ilişkisini açıklamıştır. Bu da doğru. Doğru cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir diyor arkadaşlar. Bakın simyacıların keşfettiği maddelerden bazılarını e, hemen sağ tarafta yazmıştım arkadaşlar. Kıbrıs taşı, yemek tuzu, göz taşı, şap, tuz ruhu, kezzap, zaç kostik, kireç daha taşı, göhertçi, sirke ruhu. Bunların dışında boya, barut, mürekkep, esans, sabun, cam, seramik, kil, kükürt, yün, ipek gibi maddeleri de kullanmışlardır. Arkadaşlar metallerin birçoğu milattan önce 1700'lerde Babilliler tarafından demir, bakır, altın, cıva, gümüş gibi metaller tanımlanmış ve bu metallerin resim ve figürlerle göstermişlerdir Babilliler milattan önce 1700'lerde arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Arkadaşlar seramik Mürekkep, civa ve nitrik asit yani e, kezzap e, simyacılar tarafından keşfedilmiştir. E, plastik ise petrol türevidir arkadaşlar. Daha 100-150 yıllık bir mazisi var. Kimyacılar tarafından keşfedilmiş bir maddedir. Yani plastiği simyacılar keşfetmemiştir. Beşinci sorumuza geçtiğimizde verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların Ortak hedefleri arasında yer alır diyor. Hem simyacıların hem de kimyacıların hedefini soruyor. Ölümsüzlük iksirini bulmak simyacıların hedefiydi arkadaşlar. Olayları teorik temellere dayandırmak ise kimyacıların hedefidir. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek evet arkadaşlar hem simyacıların hem de kimyacıların hedefidir. Ee, hastalıkların tedavisi yani doğru cevabımız yalnızca 3 olacak C şıkkı olacak arkadaşlar simya ve kimya arasındaki ortak hedefler burada yazılı ikisi de ilaç geliştirerek yani simyacılar daha çok ölümsüzlük iksirini bulabilmek için deneme yanılma yoluyla yaptıkları çalışmalarda birçok ilaç keşfetmişlerdir arkadaşlar. İkisi de ilaç geliştirerek hastalıklara tedavi sağlamak istemiş birçok basit laboratuvar tekniğini ikisi de kullanmıştır. Yani simya'dan kimyaya aktarılan teknikler hem simyacılar hem de kimyacılar madde hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu simya ile kimyanın ortak özellikleridir. Altıncı sorumuza geçtiğimizde aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. Tabii ki de olmuştur. Ebu Bekir Errazi ve Cabir Bin Hayyan hemen aklımıza gelsin. Ee, en ünlü simyacılardan. İkisidir arkadaşlar. Damıtma yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır diyor arkadaşlar. Oysa ki damıtmayı ilk keşfeden kişi simyacı olan Cabir Bin Hayyan'dır. Yani yanlış arıyorduk. B şıkkı yanlıştır. Simyacıların amaçlarından bir de ölümsüzlük iksirini bulmaktır. Evet 3 amaçları var. Bir tanesi ölümsüzlük iksiri, bir tanesi sonsuz zenginlik, bir tanesi de felsefe taşı. Aristo'ya göre evren ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört ana element tam oluşur. Doğru simya, kimya biliminin temellerini oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hemen e, bilgilere baktığımızda uygarlıkların bilinme yaptığı katkıları da hemen yanda e, açıkladım. Dileyen arkadaşlar videoyu burada durdurup e, bir tekrar edebilir. Yedinci soruya geç, geçelim arkadaşlar. Evet kimya disiplinleri Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır? Arkadaşlar bununla ilgili size 7 tane MEP müfredatında olan kimyanın alt disiplin dalları vardır. Canlıların yapısında bulunan kimyasal tepkimeleri inceleyen kimyanın alt disiplin dalı biyokimya yani canlı kimyasıdır. Eğer bir maddenin içerisinde farklı maddeleri arıyorsak, yani ne var, ne kadar var olayına bakıyorsak, biz analitik kimyacıyız. Yapısında karbonla birlikte hidrojen bulunduran bileşikleri inceleyen kimyanın alt bilim dalı organik kimyadır. E, yapısında karbon ve hidrojen içermeyen, e, daha doğrusu yapısında karbonla birlikte hidrojen içermeyen diğer bileşikleri inceleyen e, kimyanın alt bir e, disiplini anorganik kimyadır. Eğer bir e, tepkimede iş hız sıcaklık enerji değişimini inceliyorsak biz fizikokimyacıyız e, kalabalık ele e, kalabalık yapıları inceliyorsak polimer kimyacıyız. Eğer e, üretimde e, üretim aşamalarında paketleme saklama koşullarını inceliyorsak arkadaşlar endüstriyel kimyacıyız. Evet bakalım plastik eldesi plastik bir polimerdir arkadaşlar. Yani e, yapısında milyonlarca monomer bulundurulan bir maddedir. Yani bir polimer kimyası olacak. E, i̇drarın yapısı bakın canlı yapısı arkadaşlar. İkincisi canlı kimyası yani biyokimya. Evet üçüncüye baktığımızda arkadaşlar tuz içerisindeki bakın. Bir maddenin içerisinde ne var ne kadar vara bakıyorsak arkadaşlar biz analitik kimyacıyız. O halde e, ne oluyor? bir 1 polimer, 2 biyokimya, 3 analitik kimya. D şıkkı doğru cevabımız oluyor. Polimer, biyokimya ve analitik kimya. 8. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar, karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de Organik kimyadır arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı organik kimyadır. Yalnız burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapısında sadece karbon bulundurmak bir maddenin organik olması için yeterli değildir. Mesela örnek verecek olursak karbon monoksit veya karbondioksit organik maddeler değildir. Karbonla birlikte aynı anda hidrojen de barındırması gerekiyor. Bunu da bilgi olarak vereyim dedim arkadaşlar. Evet 9. soruya geçtiğimizde. Aşağıdakilerden hangisi organik kimyanın ilgi alanı değildir? Arkadaşlar o halde burada yapısında karbon hidrojen barındırabilen maddeleri düşüneceğiz. Petrol biliyorsunuz arkadaşlar bitki ve canlıların toprak altında milyonlarca yıl büyük bir baskı altında kalarak, basınç altında kalarak sıvılaşmış durumdur. Yani petrol ve petrol ürünleri kesinlikle organiktir. O halde C organik plastikler petrolden elde ediliyor. Boyalar petrolden elde ediliyor. ilaçların bir kısmı yine e, organiktir. Yani bitkisel kökenli ilaçlar vardır. Ama A şıkkı piller fiziko kimya alanıdır arkadaşlar. Evet geçelim 10. sorumuza. Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? Arkadaşlar Kimyacıların çalışma alanlarında 6 tane e, olarak kitabımızda verilmiş. Ben bir biraz daha arttırdım. İlaç, adli kimya, gübre, boya, gıda, enerji, petrokimya, tekstil, temizlik, madencilik, arıtım gibi alanlar kimya ile ilgili alanlardır. İlaçların etken maddelerin sentezi evet e, kimya alanıdır. Şeker pancarından şeker elde edilmesi arkadaşlar endüstriyel kimyanın. Petrolün analizi de arkadaşlar Petrokimyanın kimyanın alanıdır. Yani üçü de kimya alanıdır. Kimyacıların çalışma alanıdır. Doğru cevabımız E şıkkı 1 2 3. 11. sorumuza geldiğimizde verilen çalışmaların hangileri anorganik bakın anorganik kimya ile ilgilidir diyor. Bakalım çok büyük moleküllerin yapısını inceler. Tabii ki de polimer kimya Polimer su içerisindeki minerallerin analizini yapıyor. Arkadaşlar ne dedik? Bir maddenin içerisinde ne var ne kadar var bakıyorsak analitik kimyacıyız arkadaşlar. Geriye bir tane kalıyor. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Tabii ki anorganik kimyadır arkadaşlar. O halde doğru cevabımız yalnızca 3 yani C şıkkı olacaktır. 12. sorumuza geçiyoruz ve son sorumuz. Kimya meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir arkadaşlar? Kimyanın meslek alanları 5 tanedir. Kimya mühendisliği, metaloloji mühendisliği, eczacı, kimyager ve kimya öğretmeni olarak 5 e, ana alanda ayrışır. Arkadaşlar metaloloji mühendisliği, kimyagerlik ve eczacılık kimya alanıdır. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2, 3 de doğru olacaktır. Evet arkadaşlar arkadaşlar. 9. Sınıf ÖDSGM kazanım kavrama testlerinden birinciyi çözdük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir yaşam diliyorum. İyi günler arkadaşlar.